Herkese merhabalar, ben Hüseyin Oçak. Bu videoda sizlerle birlikte Elon Musk'ın son projesi olan Neuralink hakkında konuşacağız. Bildiğiniz üzere insan beynine çip takılması veya insan beyninin çip tarafından yönetilmesi sadece bilim kurgu filmlerinden aşina olduğumuz bir şeydi. Fakat Elon Musk bunun önüne geçti ve tanıttığı projesi sayesinde artık böyle bir şeyin mümkün olduğunu tüm dünyaya duyurdu. Bu tarz içeriklerin daha sık gelmesini istiyorsanız ve beni ilk defa bu video ile görüyorsanız bana destek olmak amacıyla aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorum olarak bana iletebilirsiniz. Hadi dilerseniz şimdi videomuza geçelim. Neuralink İleri teknolojiyi kullanarak nörolojik olarak çalışmalar yürüten bir Amerikan şirketi. Ve bu şirket Elon Musk tarafından destekleniyor. Şirketin kurucusu Elon Musk maymunlar üzerinde yapılan bu deneyde bilgisayarları kontrol edilebildiğini söylemişti. Yani beyninize bir çip takılacak ve siz bu çip sayesinde çevrenizdeki veya kendinize ait akıllı telefonları, işte klimayı, bilgisayarı, doğalgazı, Hepsini bu çip sayesinde Kontrol edebileceksiniz maskın geliştirdiği bu cihaz Üzerinde 3000'den fazla elektrot taşıyor Saç telinden daha ince olan Bir yapıya bağlı olan bu cihaz 1000 nöronun aktivitesini Kontrol edebiliyor ve izleyebiliyor Şirket geliştiricileri bu cihazın Beynin bir bölgesini takibi aldığını Dile getirdi Yani bu ne demek oluyor bir kere öğrenmeye çok faydalı olacak Anlatıldığı üzere Ve Elon Musk'ın da dediği gibi Artık insanlar başka bir dil öğrenmek zorunda kalmayacak çünkü tüm yabancı diller bu çipin içinde yüklü olarak gelecek yani siz artık yabancı dil öğrenmek zorunda kalmayacaksınız gibi bir açıklama yapmıştı aynı şekilde bu cihaz beynin hangi bölgesine uyarı verildiğini de saptayabiliyor ve bunu bilgi olarak sizlere aktarıyor şirket bu cihazın henüz nasıl çalıştığını tam anlamıyla söylemedi fakat yapılan bansmanda tamamıyla bu cihaz tanıtılmış durumda yani artık bir hayal değil Proje kısmının da da biraz ilerisine gittiler. Bunu insanlara tanıttılar diyebilmek mümkün. İnsan beyninin ve yapay zekanın harmanlanması sonucunda ortaya çıkan bu cihaz sonucu, Elon Musk bu cihazı takan insanlar robot olup dünyaya geçirecek değil deyip gülümsemişti. Aynı şekilde bu cihazın birçok faydası da bulunuyor. Yani nörolojik olarak meydana gelen bir epilepsi krizinin önüne geçebiliyor veya öncesinden kişiye haber verebiliyor. Yani herhangi bir nörolojik krizde veya beyinsel fonksiyonların bozukluğunda, hastalıkta ya da ne bileyim inmeden önce ve çeşitli hastalıklarda, kas hastalıklarında ve Elon Musk'ın dediğine göre ve açıklanana göre bu cihaz sayesinde bu tip şeylerin önünü geçmek daha kolay olacak. Yani bir... Tedavi gibi demeyelim de bunun tamamen önüne geçebilecek bir cihaz diyebiliriz. Bunu insanlara yapacaklar mı? Yoksa sadece üretip tanıtıma mı sunacaklar? Yani böyle bir şey yapabilmemiz mümkün deyip güç gösterisi mi yapacaklar? Veya ihtiyaç sahibi olanlara yani bir epilepsi hastasına çeşitli bir para karşılığında takılacak mı bunlar merak konusu. Şu anda zaten bir proje lansmanı gerçekleşti. Bu proje lansmanından anladığım kadarıyla da bu cihazın tanıtımı yapıldı. Ve üretime hazır bir şekilde bekletiliyor. Fakat bunu hangi ülkeler kullanır, insanlar kullanır mı? Neticede ben e, beynimin içerisine bir çip yerleştirilmesine karşı bir insanım. Yani bunu istemem. Fakat dediğim gibi epilepsi hastaları olsun çeşitli e, beyinsel hastalıklar olan insanlar bunları kullanabilir diye düşünüyorum. Evet videomuzun sonuna geldik. Bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız ve beni ilk defa bu videoyla görüyorsanız lütfen aşağıdaki bulunan butonlardan ücretsiz bir şekilde... Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorum olarak kanal etmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoya dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.